Merhaba arkadaşlar, Gelecek Bilimde'ye hoş geldiniz. Bugün Petran Türkoğlu'yla olan yayından önce ufak bir araya girelim. Dün kaldığımız yerden biraz devam edelim istedik. Nesnenin internetine. Şöyle bir ufak bir ekran kamera düzenlemesi yapalım. Evet, bakın bugün kimler var? Bugün sanırım e, erken saatte açınca böyle elektronik şeyle, elektronikle ilgili, yazılımla ilgili izleyici daha çok oluyor sanırım. Şimdi dün yayınımızı izleyenler varsa, dün biraz... E, Şöyle. Ne kameraları karıştırmışız iz bizim. Şimdi zaman bir kamera düzeltmesi yapayım hızlıca. Tamam. Şimdi dün ESP 86 pardon. Kaçtı abi bunlar? Ahmet. Infinity. Hep karıştırıyorum ben bunların izini. 8266'larla e, Firebase'e bağlanıp bir proje yapmıştık. Ama elimizde ikinci Lolin ya da işte ESP8266 eksikti. O yüzden projeyi tam istediğimiz gibi bitirememiştik. Bugün şöyle hazır bir boşluğumuz varken bunları da deniyorken madem yayında yapalım bu iş dedik. Şimdi bu projemizi bir tamamlayalım. Hep beraber. Şimdi öncelikli olarak şöyle dün nasıl bir proje yapmıştık. E, imizi bağlamıştık bir buton ve bir ledle bağlantıları konuştuk iki tane dijital giriş kullanmıştık e, aynı şekilde yeni bir ikinci bir cihaz daha Ahmet bugün gelirken e, kendisi için almış Hadi biz aynısını buna kuralım dedik ve internet üzerinden bu cihazlar birbirine direkt bağlı değil internet üzerinden bu cihazların lambalarını kontrol edeceğiz Öncelikli olarak ikinci e, daha sonra becerebilirsek bu tamamen spontane yapacağız bunu e, Google Asistanıyla işte diyeceğiz ki birinci odanın ışığını yak, ikinci odanın ışığını yak yapacağız ve birinci odanın ışığını yak dediğimiz zaman bu cihaz yanacak, bu cihazın ışığı yanacak. İkinci odanın ışığını yak dediğimiz zaman bu odanın ışığı yanacak şekilde bir Kapat proje bir yapmayı, yapmayı düşünüyoruz. Yani. Ya o, o kadar basit canım aç kapa sıkıntı değil. O kadarını kodlamasını yaparız gerekirse. Ama öncelikle ilk yapmamız gereken dün yapmış olduğumuz şeyler belki dün yayın izlemeyen arkadaşlarımız vardır. Bir tekrarlayalım. Öncelikle bir Arduino IDE'ye ihtiyacımız var. Bu Arduino IDE'nin içinde e, normalde bu ESP 8266'lar modülleri gelmiyor. Bunlar için harici modüller eklememiz gerekiyor. E, e, Hemket şeyi sormuş. Bu Arduino veya yazılımını e, tüm eşyalarda kullanabilir miyiz diye sormuş. Şimdi baktığımız zaman zaten elimizdeki tüm cihazlarda e, çeşitli çipler, mesela atıyorum bu bir kumanda. Bu kumandanın içinde çeşitli şeyler var çipler var, pikler var. Bunların belli kodlanmış cihazlar çeşitli işlemler yapıyor. Aynı şekilde bunların içindeki sensörleri, işte mesela burada bir tane uzaktan kumanda için kızı ötesi verici var. Bu verici biz Arduino ya da işte muadili bir ürüne bağladığımız zaman ne yapmış oluruz? Direkt bunları kullanılabilir hale getiririz. Atıyorum bir joystick'imiz var. Bu joystick'i otomatik olarak sisteme bağlarsak ya yani bu cihazları bu istediğimiz bir servo motoru, bir robotu kontrol ettirebiliriz. Gayet rahat, kolay bir işlem olur bizim için. Bu arada Ali de gelmiş. Ali hoş geldin. Ee, Ali bu arada bana hatırlatma yaparsan sevinirim. Ee, saat 9'daydı sanırım. Yanlış hatırlamadıysam eğer. Ee, 9'da Petramın yayını var YouTube'da. Ee, onların yayına girmeden önce yayınımızı kapatacağız. Eğer izlemeye devam etmek isteyen arkadaşlarımız varsa da oradan e, şey, twitch.tv slash Valtçinin wild adresinden e, iz, bizi izlemeye devam edebilirsiniz diye ufakta bir not düşeceğiz. Eğer zaten işimiz bitirse ya da sıkılırsak e, bunu da yayın, Petra'nın yayını başlamadan önce bırakırız. Şimdi bu arada ses vesaire bütün her şeyimiz okeyse, şimdi bu devreyi öncelikli olarak bir anlatmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Öncelikli olarak ben size bir e, web sayfası, Hatta direkt şu ekran paylaşımını verebilirim sanırım. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum o ekran için. Bir yüklenmesinde bir ufak bir sıkıntı var sanırım. Ekrana getiremedim. Yayında bir sıkıntı var mı Halim? Bir kontrol etme imkanı var mı? Tamam. Şu an gayet iyi. Şimdi... Öncelikli olarak ESP 8266 Arduino diye arattığımız zaman bir bir adresi var. 8266'nı hazırlayan ekibin Arduino IDE için hazırladığı bir board manager. Burada hemen bir adresimiz var. Bu adresimizi kopyalayıp Arduino IDE'nin içindeki özellikler kısmına board manager kısmına yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra e, buradan gene board manager kısmına geliyoruz. Tuls'tan. Burada SFP olarak aratıyoruz. SFP 8266. Artık bunlar ikinci öğrenebildim mi? Evet. Yani şimdi bu masayı ben sen oturtursam yapabilecek misin abi? Yapma abi. Şey Yapma kalbime indireceksin. 82.66 diye arattığımız zaman burada modülümüz var. Bu şu anda bende kurulu. install dediğiniz zaman bu boardlara ait e, cihazlar otomatik olarak listemizde geliyor. Listemize geldi. Ondan sonra cihazımızı USB ile bağladığımız zaman burada board seçiminde cihazımıza uyumlu olan bir modeli seçmemiz gerekiyor. Bizim elimizdeki modem NoteMCU 3.0 e, buradaki modellerin birçoğu destekliyor. E, normalde işte NoteMCU 1.0 ESP12 modülü seçtiğim zaman gerekli kodlarını boyut işlemlerini cihazın içine atabiliriz. Şimdi burada hazır bir kod var. Bu kodu da geleceğim. Bu kodu da anlatacağım. Elimizde bir devre var. Bu devreyi de anlatacağım. Tekrar hızlıca anlatacağım. Elimden geldiği kadar sıkmadan. Şimdi öncelikli olarak bu ESP port Manager'ımızı yükledik. Peki bizim Firebase dediğimiz bir olay var. Google'un sunduğu bir sistem bu. Bunu kullanmanız için bir Google hesabına ihtiyacınız var. Bu arada biz ee, bir zeytin. gelen arkadaşlarım çünkü girebilir Biz olarak Çetinize de herhangi bir sıkıntı yok. Uygulamınıza gelelim. Bu Firebase ne yapıyor arkadaşlar? Bu Firebase, Google'un sunmuş olduğu e, premium bir servis. Ne de premium? Sana belirliğimizde kadar kullanman etimleri, ah kullandığı, tepe tepe. Ama atıyorum, ben bunu kullanırken bazıları e, miktarımı alatıyorum. Aynı anda 20 ya da 100 kişi var. Bir de bir patlamak, domlamak bir miktar belli kullanımda bir var. Ama sizin her türlü işinizi görüyorum. Peki ne bu Firebase? Tekrar anlatıyorum. Umarım tekrar istenen arkadaşlar sıkılmaz. Ben ne kadar ee, burada ikinci sur les gens. Abone olduğunuz zaman, o kullanıcının değişen verilerine abone olduğunuz zaman, o değişen bütün veri bana otomatik olarak geliyor. Ben bunu bu elektronik kitte ne amaçlı kullanacağım diye. Ben bu elektronik kitte mesela bu lambaların durumunu ya da bu butonun durumunu canlı olarak ikinci bir cihazda internet üzerinden bağlanıp dinleyebilmesi için kullanacağım. Ya da ...telefon üzerindeki bir uygulamamda da orada düğmeye bastığım zaman, buradaki ışığın yanmasını bıraktığım zaman... ...ışığın sönmesini sağlamak için kullanacağım. Ve bu birebir canlı bir şekilde çalışıyor olacak. Şimdi bunu yapmamız için öncelikli olarak bir Google aboneleriniz olması lazım. Yeni bir proje oluşturuyoruz. Projemizin adını girelim. Gelecek bilimde... Ee, şöyle şekil üç Gelecek bilimde şöyle bir sallamasyon bir rakam verelim analistik devre dışı bırakıyoruz. Projemizi oluştur diyoruz. Şimdi bu database bizim ne avantajlara? var? Evimizde hiçbir cihazda ihtiyacımız yok. ikinci bir cihaz. Bu cihazları herhangi bir yerde internete bağlamamız yeterli. Ya da işte telefonumuzun internete bağlanması yeterli. Yönetim yapmamız için. Şimdi gene açmış olduğumuz projemize geldik. Bize bir veri tabanı lazım. Bir database lazım. Nasıl bir database lazım? Bir canlı live database lazım. Bu Firebase'in ayrıca başka özellikleri de var. Machine Learning'i var, Hosting'i dosya e, sunucusu olarak kullanabiliyorsunuz. E, ondan sonra web sayfası olarak kullanabiliyorsunuz. Başka eklentileri de var. Ve ayrıca bu database'in yetkilendirilmesini direkt database'in içinde yapıyorsunuz. Neyse bu bizim için çok önemli değil. Biz veri tabanımızı şu anda deneme amaçlı oluşturacağız. Burada daha önceki yayında da anlattığım gibi bazı güvenlik zafiyetleri olacaktır. Onu Prozisyonel bir projede kapatmaya başlayacaksınız. Mesela ben şimdi burada e, o güvenlik zafiyetini kapatmakla uğraşmayacağım. Veri tabanı oluştur diyorum. Bunu ciddi modda değil, test modunda başlatıyorum ki, e, bu ile eleşim koduna API koduna sahip herkesin veriyi okuyup yazabilmesi için. Normalde bu veriye çeşitli izinler veriyorsun. İşte, A kullanıcısı sadece kendine ait cihazlara veri yazabilsin, okuyabilirsin gibisinden e, bir işlem yapıyoruz. Burada diyor ki, ya bu beni uyarıyor, bu bir işte herkes açık olarak zanlamışsın ama bu işte güvenlik zafiyeti oluşturulabilir, herkes herkesin belisini silebilir, değiştirebilir diyor. Ben şu anda bunu göz ardı ediyorum. Daha sonra, burada benim bir adresim var. Bu adresi kullanacağız, bu projeyi. Ve bir de, proje ayarlarından bir hizmet hesabının bir keyini alacağız, bir apike. Bunu bir şifre olarak düşünebilirsiniz. Veri tabanı gizli anahtarlarından oluşmuş, hazır bir burada anahtar var. Bana bu da lazım. Bunun içine koyup koyacağım bu anahtarı, e, bu koymuş olduğum anahtarla bunlara yüklediğim bütün uygulamalarda istediğim gibi bu iki cihazı internet üzerinden kontrol edebilir durumda olacağım. Ya da şu, ben burada şunu yapacağım, bu sağdaki cihazla soldaki cihazı kontrol edeceğim ve bu iki cihaz hiçbir şekilde birbirine bağlı değil. Tek bağlantıları internet. Ben burada ikisini birden yan yana oluşturmamın tek nedeni, ikisini birden rahatlıkla görebilmemiz. Peki, şimdi gelelim projemize. Şu devre nasıl kurulacak? Bu devrenin amacı ne? Bu devreyi nasıl kurabiliriz? Şimdi bu ESP'de, Arduino'da olduğu gibi dijital ve analog girişler var. Dijital girişlerde bir butona basılıp basılmadığını kontrol edebildiğiniz gibi bir LED'i de yakıp gönderebilirsiniz ya da çok daha e, kompleks işlemler yapabilirsiniz. Bizim PWM dediğimiz e, e, sürekli bir ve sıfırlardan oluşan dalgalı bir sinyal gönderebilirsiniz atıyorum saniyede, işte 255 atımlık 1 ve 0 gönderebilirim. Yani aslında 255 dediğim zaman e, tamamen şey oluyor, %100 olarak 1 ve 0'lardan oluşuyor. Onu mesela düşürdüğüm zaman, %50'ye düşürdüğüm zaman, %100'en yani %50'ye düşürdüğümüz zaman yarısı 1, yarısı 0 oluyor. Bu istediğim gibi bir oran yapabilirim. Cihazlara çeşitli veriler gönderebilmek için bunları kullanabilirim. Şimdi nasıl olacak? Bu cihazların üzerinde Wi-Fi çiftleri var. Şöyle göstereyim üzerine bakarsanız burada bir Wi-Fi simgesi var. Bu cihazın e, Wi-Fi'ye bağlanabildiğini gösteriyor. Şu kadardık cihazlar abi Wi-Fi'ye bağlanıyor. E Tabii Wi-Fi'nizi de bağlayabilmek için ne lazım olacak? Wi-Fi'nizin kullanıcı adı ve şifresi lazım. Şimdi gelelim şu devrenin kurulumuna. Bu devrenin kurulumu için ne yapmamız gerekiyor? E, ESP32-66 için üretilmiş Firebase. E, bir örneği var, library kütüphanesi var. Şimdi ben bunu öncelikle bulacağım. Ee, bunu bulurken, e, öncelikle olarak kütüphanemize eklememiz gerekiyor. Şöyle biraz ekranımızı büyütelim. Umarım iyi, iyi görebiliyorsunuz şu anda. Araçlara giriyorum. Manager library seçeneğine basıyorum. Burada, Service diye arattığımız zaman, bana çeşitli Librarylar verecek. Şurada hazır e, Nobizit oluşturmuş olduğu bir TNB-TST-8266 kraliç var. Şimdi cihazımıza, library'lerine yüklüyoruz. More info düğmesine bastığımız zaman bir sayfa açılacak. Onu da alalım, şuraya koyalım. Bu sayfanın altında bir örnek projemiz var. Sunucusuz Internet of Things Firebase, Realtime Database ve ESP8266 ile yönetmek için e, tutoreller. Şimdi birincisine girdik. Bu birincisinde benim anlattığım gibi e, Firebase'in kurulumunu anlatıyor. Bu, e, bu ekran e, belki biraz şu anda girmiş olduğum, demin girmiş olduğum ekrandan biraz daha farklı olabilir. Çünkü sürekli güncelliyorlar bunu. Demin de anlatmış olduğum gibi giriyorsunuz bir proje oluşturuyorsunuz. O projenin içinde bir real-time database yapıp test moduna geçiriyorsunuz. Test moduna geçirdikten sonra proje ayarlarına girip bir database secret anahtarını alıyorsunuz. Bu anahtar size lazım. Peki gelelim bu cihazların kurulumuna. Şimdi bu cihazlarda burada Vemos isimli iki tane cihaz kullanılmış. Önemli değil. Ben burada Lolin, NotMe.co dedim iki cihazı kullandım. Benim için buradaki önemli olan kodun zaten aynı olması. Değişen bir kod yok. Burada dijital gözükebiliyor mu bilmiyorum. Dijital ve dijital 2 portları kullanılmış cihazın üzerinde. Bu dijital 1'e bir buton bağlanmış. Dijital 2'ye ise bir led bağlanmış. Buradaki görmüş olduğunuz devreden hala hazırdaki devremizi ben burada kurdum. Hazır. Eğer zaten arduğuyla az buçuk uğraşıyorsanız Bunların nasıl kullanılacağını e, bilirsiniz. Hemen bugün Ahmet'i e de anlattığım gibi bu boardlar nasıl çalışılıyor, nasıl çalışıyor. Şimdi bunların üst ve altından e, şeyler var, girişler var. Bir de ortasında girişler var. Ortasında ikiye ayrılmış iki giriş var. Üstünde ve altındaki girişler yatay bir şekilde kısa devre. Hatta şurada biraz sıkıntılı bir cihazım var. Buradan gösterebilirim size. Şu cihaz boydan boya kısa değeri. Şöyle size karnım gibi gözüküyor ama burası kısa değeri aslında. Aynı şekilde burası kısa değeri. Bunlar da dikey dikey. Birbirine kısa değeri yapmakta. Burada bir ayrım var. Bu iki parçayı birbirine e, birleştirilmesi için. Yani ben şimdi bu sıradan bir kine bağladığım şey aynı şekilde bu sıradan bir yanında ya da on yanında ya da on yanındaki boğaladığım bir e, kine kısa değeri. Aynı şekilde de bu yukarıdaki üç ve alttakiler de Devrede. Bu biz e, ve... Atılarım, buraya bağlıyoruz çünkü devremizde çok fazla bunları kullanma imkanımız var. E, Devre oluştururken bire bir şekilde ben hazır buradaki projeye e, uymadım ama e, uymasam da atıyorum. Ben buradaki direnci ledin öteki tarafına bağlamayı tercih ettim. Örnek olarak. Ya da burada mesela 4.7 10'luk, 4.7K 10'luk bir direnç kullanılmış. Biz buna e, isimini yanlış hatırlamıyorsam pull down direnci diyoruz. E, bu pull down direncini ben 10K kullanmayı tercih ettim. Elimde 10K'lık bir direnç vardı. E, o yüzden 10K'lık bir direnç kullandım pull down. Butonda da bu normalde dijitalden girip de bir voltaj çıkışına giden bir buton var. Hatta Arduino, Arduino projelerine şöyle göstereyim. Ben kendi ekranımdan gösteriyorum. Özür dilerim. E, Burada eğer düğmeye bastığınız zaman bu iki çapraz uç birbirine kısa devre olur. Ee, ayrıca bu iki e, taraftaki uçlar da birbirlerine kısa devre. Bir şekilde çalışmakta bunlar. Çaprazlar düğmeye bastığın zaman çalışıyor. Ee, dikey olanlar otomatik olarak zaten birbirine kısa devre olarak gelmekte. Şimdi bu devreyi de kurduk. Her şey iyi güzel. Gelelim kodlamasına. Şuradan şemadan bakarsanız belki burası kafanızı karıştırabilir. Ama şemadan bakarsanız gayet basit olduğunu buradan göreceksiniz. İki tane D1 ve D2 bacakları kullanmış. D1 bacağından bir switch bağlanmış. Bu switch'ten 3 volta gitmiş. Ayrıca aynı yerden de bir pull. Yanlış hatırlamıyorsam pull down ismi veriyorduk buna. Ben onu karıştırıyorum arada özür dilerim. Pull down direncileriyle de bu problem oluşmasını, gürültü oluşmasını önlemişler diyebiliriz. İkinci d bacağından bir led bağlanmış olması. Ledlerimizi unutmayalım. Ledlerin bir bacağı gene diye bağlanacak. Diğer bacakları dijital pin'e bağlanacak. Dijital pin'e bağlanan bacak artı bacağı. Ben mesela bu direnci buraya koymak yerine öteki tarafı koymayı tercih edeyim. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Gelelim projemizde önce dediğimiz gibi bu board manager adresini eklemiştik. Ondan sonra board'umuzu yüklemiştik. Uygun Elimizdeki cihazda uygun olan board'u seçmiştik. Daha sonra Firebase için, Firebase'in Arduino için olan library'sini kurmuştuk. Ee, şimdi tamam diyelim. Peki. Daha sonra bir de burada örnek kod vardı. Aynen örnek kodu da aşağıda duruyor. Ee, kurulumunu gösterdik. Şimdi burada diyor ki iki tane devre var. İki tane devre aslında birbirine birebir aynı. Fakat birbirinden izole bir şekilde duruyorlar. Ben buradaki kodu alıyorum. Ee, kod kısmına yapıştırıyorum. Yeni bir proje, yeni sayfa oluşturup buraya yapıştırabilirsiniz. Peki, yapıştırdıktan sonra yapmam gereken başlı işlemler var. Bir tanesi demin de gösterdiğim gibi bir oluşturduğumuz database'in adresi. Biz gelecek biliminde 3200 küsür diye oluşturmuştuk. Şuraya gelelim. 3562 diye oluşturmuştuk. Onu kopyalayacağız. Burada da bir tane gizli anahtar daha oluşturalım. Gösterdiğim bu anahtarı kopyaladım. Daha sonra bu anahtarımızı autorizasyon kısmına yapıştırıyorum. Aynı şekilde veri tabanına ismini de alıyorum. Bu kısmı yerleştiriyorum. Veritabanı.firebase.io.com Peki bu ikinci kısmı ne? Şimdi bu cihaz dedik ya, Wi-Fi üzerinden internete bağlanması gerekiyor. Wi-Fi üzerinden internete bağlanabilmeniz için gerekli olan haliyle sizin Wi-Fi kullanıcı adı Beşikleriniz. Ben Wi-Fi kullanıcı adımı gelecek bilimde modemimiz modem üzerindeki kullanıcı gelecek bilimde SSID kısmını. Şifre kısmında da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaptım kolaylık olsun diye. Siz bilgisayarınızda nasıl bağlanıyorsanız o şekilde Wi-Fi isim ve şifresini girmeniz gerekiyor. Daha sonra kod kısmında burada normalde rakamlar vardı. Fakat ben burada uygun bordumu seçtiğim için, board seçim seçeneğim yaptığım için bu LED'i B2'ye bağladığımı gösterdim. Switch'i de D1'e bağladım gösterdim. Orjinal koda bakacak olursanız orada ufak bir değişiklik söz konusu olacak. Hızlı bir şekilde de e, değişen kod kısmını gösterebilirim. Bu kısmı değiştirdik. Otorizasyonu değiştirdik. Kullanıcı adı şifresini değiştirdik. Burada 4 ve 5 numaralı GPIO 4 ve GPIO 5 kullanıyordu. D2 ve D1 olarak göstermiştim. Ben D2 ve D1 yazmayı tercih ettim. Daha sonra şurada ben test için bir değişiklik yapmıştım. Kaç taraftaki düğmeyi yakmak için Not bir seçiliydi. Ben burada kendim test etmek için kendi odumu ayarladım. Fakat şimdi burada iki tane cihazımız olduğu için bu düzeltmeyi tekrar yapalım. Birinci projemiz database'de Not 2'nin e, ayarına gidip lanmasını yaptıracak. turu yapacak durumunu Not 2'nin. diğeri de Not 1'in durumunu turu yapacak. Bir ayar daha değiştirdim. Gene burada hatırlatmak gerekiyor belki. Bu cihazın arkasında şöyle bir not vardı. E, bağlantı ayarlarında e, bir şey sürücüyü kullanın. Ayrıca o kullanmış olduğun sürücü de volt rate'i 9600 olarak kullanın dedi. 9600 kullanmazsanız konsoldan saçma sakan e, karakterler okuyorsunuz. O yüzden bu değişikliği de yaptım. Her şey tamam. E, gerekirse biraz sonra buradaki kodu da açıklarım size. Şimdi cihazımı bağladım. Cihazım e, USB 3 üzerinden bağlı mı? Değil. Bağlı değil. Hmm. Nasıl yapacağız? Şimdi orada kamerayı verdim. Şunu Neyi sökelim? Klavyemizi sökelim, hadi. Klavyemizi sökelim. Noz kullanıyoruz. O öteki şey, öteki mikrofonu. Ee, şimdi. Diğer türlü yankılı geliyor. Şimdi, cihazımızı bağladık. Bakıyoruz, port numaramız COM8 olmuş. COM8'i seçtim. Cihazımın e, türünü belirledim not mcu 1.0 daha sonra compile upload işlemine başlıyorum. Upload dedikten sonra cihazın <gülüyor> kablosu vesaire her şeyi bağlı e, kodlama işlemine geçecek. Önce bir compile işleminden geçiyor. Daha sonra kodlama işlemine başlayacak. Bağladın buraya bağlıyor. Bağla şuradan. Diğeri. Diğerini de sonra yapacağım. Bu arada kamera netliliğimi kaybetti. Anindex'ini bağlayamam ki. Ne? Önce birini kurayım ondan o kadar USB portum yok Ahmet. Bak klavyemi çıkardım sırf onu bağlamak için kamerayı çıkartmayın diye. Yani çıkar. Şimdi mesela bunu yükledim ya bunu yükledikten sonra bu cihazı bilgisayar üzerinden iletişimini keseceğim sadece besleme yapacağım. Bir USB kablosu beslemesini yapacağım. Ahmet var mı USB e, kablo besleme için fazladan? Hı? Hepsinin telefonlarını tak Ahmet Şu cihaza bağladık Şu cihaz boşta tamam buldum onu da buldum Biraz. E, Bu arada kodu attı Umarım buradan yanlışlıkla Network'ın dışını çekmem Heh, Kablomu da aldım Şimdi Ben bunun kodunu attım Artık bu cihazın bağlantısını kesebiliriz Bu cihazın bağlantısını kestim Şimdi ikinci cihazla kurulumunu yapacağım. Şöyle ters çeviriyorum. Bu arada elimde sadece bir besleme kablosu var. Bilgisayara bağlı değil. Buna beslememizi veriyoruz. Ötekinin de bilgisayara bağlantısını yaptım. Öteki kaplonun da. Şimdi bu sefer kod kısmında şunlarda bir değişiklik yapıyorum. Biri bire, diğeri iki. Yani cihazın kendisinin bir numara olduğunu belirtiyorum. Karşıdaki cihazın da iki numara olduğunu belirtiyorum. Tekrar upload etliyorum. Bu sefer öteki cihazımıza upload ediyor. Ben bu arada bunu çevirdim. Bu cihaz buradaki cihaz aslında kafanız karışmasın. Birbirine özdeş olduğu için aynı şekilde gözüküyor. Şimdi diğer cihazımız iyi yayınlar demişler bu arada çetteki arkadaşlarım. Teşekkür ederiz onlara da. Buradaki cihazımız ne yapıyor şu anda? Buradaki cihazımız ben buradaki düğmeye bastığımız zaman internette bir veri tabanını tetikliyor. Bu arada portu değiştirmeyi unutmuşum. Portu düzeltiyorum. Cihazım yaptık Ahmet. Örteki cihazı hiç denemedik işin kötüsü. Görmüyor musun? Yok, görmedim. Hemen bir deneyeyim, kontrol edeyim. Computer Manager'den cihazı görüyor mu? Bir sürücü ihtiyacı var mı? Devices Manager'a girelim. Bir de evet. Fail vermiş. Hata fail vermiş. Ee, kablolardan alakalı olabilir. Çıkartalım. Çıkarttığımız zaman kalktı. <gülüyor> taktık tekrar. Hata veriyor. Şu an emin değilim. Acaba cihazda mı sıkıntı var? Başka bir durumdan mı kaynaklı? Şimdi buradaki kablolar çok... Kablayı çektim taktım. Yani şu sıkıntıyı çıkarmaması lazım. Kamerayı da çekmek demiyorum. Şuradaki kabloyu ben direkt bağlayayım. Bizimiz de şöyle şuradan alıyorum. Peki cihazı bağlayalım bakın. Ahmet bozuk cihaz aldın getirdin Ahmet ya. Hiç utanmıyorsun Ahmet. Şimdi şöyle yapalım. Canlı yayında biz böyle sıkıntıdan alışkınız arkadaşlar. Başımıza çok gelir. şu anda çalıştı. Kabloda bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Şimdi doğru cihaz mı? Yanlış cihaz mı? İkisi de birbirine benziyor. Nasıl ayırt edeceğiz? Aplat edelim. Kodumuzu aplat sonra e, o aplat işlemini yaparken cihaza biz Database kısmımıza bir gerilim. Database kısmımızda acaba neler oldu? Bir tanesini kurmuştuk. Burada düğmelerine basmıştık. Demin burada nodes diye bir şey yoktu. bağ yoktu. Bu nodun altında node 1 diye bir değişken oluşturdu. Bununla düğme basılı olmadığı için ya da biz demin düğmeyi basıp parmağımızı çektiğimiz için false olarak işledi. Şimdi bu işlemimiz bitmişse düğmeye basalım. Bak, düğmeye bastım lan. Görüyor musun? True yaptı. İnternet üzerinden Firebase'deki database'e otomatik olarak not 2 true yaptı. Bıraktığım zaman false yapıyor. Şimdi bu cihazı tekrar buraya getiriyorum ben. Öteki sökelim. Umarım yanlışımda değildir. Buraya getirelim. Uzatmamızı da tekrar bağlayalım. Şimdi kablomuzu bağladık. Şöyle şu görünüme geçelim. Şöyle evet. Şimdi ben buradan USB e, adaptöre adaptörü takıyorum ilk cihazı. Işığa gitti, geldi. Ondan sonra ikinci cihazımızı da bağlayacağız elektriği. Umarım demin doğru cihaza kod atmışızdır. Arada öyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz yani. Biraz uzak mı kalıyor acaba? Olmadı şurayı yaklaştırız. Evet. İki cihazımız da internete bağlı. Şunu şöyle çevirelim. Şimdi abi, sence neler olacak? Düğmeye bastık. Öteki cihaz üzerindeki lamba yandı. Database'de de değişiklik olduğunu görüyoruz. Buna bastık. Database değiştirdi. Fakat lamba yanmadı. Çok büyük ihtimal lambayı ters bağladığımız için. Ah Ahmet hiç hiç söylemiyorsun Ahmet böyle şeyleri. Düğmesine basıyorum. Öteki cihazı yakıyor ve bu iki cihaz sadece şu anda besleme USB üzerinden besleme alıyorlar. Ve gördüğünüz gibi database'de de bastıman an true ve fos olarak otomatik olarak bunları değiştiriyor Aha. Sen şimdi bunu al bu cihazı bak okay. evine götür bağlan ama tek sıkıntısını biz orada kullanıcı adı ve şifresini Wifi kullanıcı adı ve şifresini ayarladık hmm. ya o şu anda sabit Mesela onu bir alternatif var Bunları direkt şey olarak gösteriyorsun ap olarak gösteriyorsun ya da şey olarak gösteriyorsun bu cihazlara bağlanıyorsun direkt hmm. Evet şimdi Buna basıyorum. Öteki cihaz yanıyor. Buna basıyorum. ikisine birden basıyorum. İkisi birden yanıyor. Çok ufak bir delay olabilir. Bu da fark edilecek kadar ufak bir delay. Şimdi olayı özetleyebilir miyiz? Devre elemanın oradaki devre elemanın görevi ne diye soran arkadaşlarımız olmuş. Şimdi biz şuraya geçelim. Tekrar bu cihazları. Tekrar anlatalım. Şöyle yapalım. Arkadaki kablolar yetişmedi. Kablolar yetişecektir. Ya da bu sefer de kahve. Bir yerde bir tane. Ha buradaymış, buradaymış. Tamam dur dur dur. Tamam. Niye işkence? Aynen niye işkence yapıyorum ki? Şimdi burada gördüğünüz abi cihaz 1-2-3-4 tane USB çıkışı var. Sadece e, şey bağlantısı elektrik beslemeleri yapmak için kullanıyorum. Buradan adaptörümü bağladım. Bu arada Evet şimdi cihazlarımızın buradaki devre elemanlarının görevini. Ee, baştan başlıyorum. Burada iki, ikişer tane, her bir devre elemanından ikişer tane var. Şöyle e, şeyi de açayım, ekrana vereyim. Devreyi de vereyim. Biraz bir ekleyip bulana kadar. Şimdi Burada bir tane, iki tane SF8266 devresi var. Bu cihazlar internete çıkmak için kullanılan, wifi üzerinden internete erişim yapılmasını sağlayan cihazlar. Bu cihazın için Arduino IDE'den bir kod attım. Aynı şekilde buna da attım. Bir numara, bu cihazı bir numaralı, bir numara olarak belirledim. Diğer cihazı da iki numara olarak belirledim. Daha sonra iki tane dijital çıkışımız var. Bu dijital çıkışlardan bir tanesini düğmeye bağladım. Diğerini LED'e bağladık. Şurada LED'e bağlı. Aynı değerinin birebir ikizini oluşturdum. Burada. O da burada duruyor. D ve adreslerini de e, buradaki Medium sitesinden bulmanız mümkün. İnternetten e, adresi vereyim. Ekranda da görebilirsiniz. Ya da diğer adresimizi de vereyim. Şurada GitHub üzerinden olan adresimizi de göstereyim. Ee, bu da burada. Ee, buradan da e, bu Medium sitesinin adresine erişmeniz mümkün.